Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Koray Akgün'le birlikteyiz. Ee, Koray Başkanım öncelikle merhaba. Merhaba. Ee, da. Son dakika gelişmesiyle birlikteyiz şu anda Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini ifade etti. Evet. Bu noktada siz neler söyleyeceksiniz? Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Valla ben de az önce duydum şu anda adliyeden çıktım. Ee, dünkü olaylardan dolayı bir suç duyurusunda bulunduk. Milliyet İp Fakı'nın İl beraber. Ee, Tabi Muharrem İnce'nin çekilmesi nasıl değerlendirilebilir? Ee, Tabi süreç biraz daha farklı ilerleyecek diye tahmin ediyorum. Ee, ama tabi lehimize olacağını düşünüyorum ben bu işin. Ee, muhtemelen e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüksek bir oy oranıyla buradan çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki Muharrem Bey'in kendi tercihleridir. Ee, daha önceki tabi bizim dönemimizde il başkanlığı yapmış, milletvekili yapmış, grup başkan vekili yapmış ve aynı zamanda de, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı gerçekleştirmiştir. Tabii ki sebeplerini tam olarak şu anda bilmiyorum ama e, dediğim gibi kendi tercihlerinden dolayı da e, kimseyi ne suçluyoruz ne yargılıyoruz ama bu durum tabii ki e, dengeleri değiştirecektir. Bu yönden de bizim daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. 45 gündür ne çekti mi bir ben bir de Allah bilir şeklinde. cümlelerde söylemlerde bulundu ve şöyle evet. de ekledi. Evet. E, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığını kazanırsa Millet İttifakı'nın kaybetmesinden ötürü e, ben suçlanacağım, ben çöhmet altında kalacağım. Şimdi aday değilim artık bakalım kim bunun sorumlusu olacak şeklinde minimaline de. E, açıklamalar da bulundu. Bunun, bu hakkında, bunun evet. hakkında neler söyleyeceksiniz? E, Muharrem Bey dediğim gibi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış, görev almış, e, partimde bir değer katmış bir insandı. Muhtemelen bu değerleri düşündüğünü düşünüyorum ben. E, bana göre de Millet İfakı'na bir güç katmıştır. E, tabii ki ama tercih yine kendi tercihidir. E, olumlu ya da olumsuz diye bir şey söyleyemem. Ama kendi açısından tabii ki bu durum. Ama bizim açımızdan bu durumun olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Muharrem Bey de buradan dolaylı yönden bize destek vermiştir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim sağ olun.